Var mı gelen? Hadi bakalım. Gel, gel gel gel gel buraya gelen var. Çok iyi. Çok güzel. Lan! geçecen burası temiz abi 2 kil yeter bir dakika ya benim şu ayarım Allah Allah. Yok çürük benim ayarlarımı niye bozuyor ya? Ara arkadaşa veriyorum karakteri arada bir de oynuyor falan. Takılıyor yine. Ulan DBS var, DBS mi oynayacak? Ya gitti drop'u nereye attı ya? Ulan uçak! Kaskım kötü. Güzel, orada fight dönüyor. Güzel. Buradan en az 3-4 kill alırız biz herhalde. 3 kill falan alırız rahat. nerede burada Gördüm Olmadı işte bu Oğlum ne zaman dışarı çıktın sen? O, vurmuyor. Adam ne zaman dışarı çıktı oradan? demedik. Sözde 3-4 alacaktık orada. Daha bir kilo bile alamadık. Bırak 3-4 kili. Yapacak bir şey yok. Bu taraf bitti. Daha kimse göstermez. Şu arkamdan geliyor ses. Oradan da gelen olur zaten. Yapacak bir şey yok. Önümüzde oynayalım. Gördüm. Ya abi var ya Bu kadar da değil ya Gerçekten çok saçma Abi bu ne ya niye vurmuyor? Haydi Oğlum çıksana Helal. Valla helal olsun bana. Nasıl bir kolsuzluksa nasıl bir kolsuzluksa var ya yani oyuna başlayanlar bile benden daha iyi sıkıyordur ha şu an. Yeni başlayanlar bile benden daha iyi sıkıyordur. Abi bu millet ölmüyor ölmüyor. Bu millet niye ölmüyor? Onu anlayamadım ben hala. Benim anlayamadığım konu o. Bak mı var? Çözemedim ki nasıl bir oynayım oynuyoruz şu an? Abi, bak. Ya yok böyle bir şey. Gerçekten ciddi olamazsın ya. Gerçekten ciddi olamazsın ya. Abi nasıl oyun? En son şimdi silah değiştireceğim. Çok saçma değil miydi lan demekiler? Bak alan libe oynuyor bir tanesi sistem Yatıyor mu anlamadım ki Ölü mü? Beril'e geçeceğim şimdi şeye. Lan, lan, 3x laneti bak. Var ya şu 3x laneti var ya. 3x laneti. Şu 3x laneti var ya. Kötü kaldık yalnız. <Gülüyor> <Gülüyor> he he. Şu adam vardı bir tane arkamda. Burada bir kişi var. O burada. Burada bir yerde saklanıyor. Yürümemiştir o. Şu an burada yatıyor. O adam yürümedi bak o adam burada bir yerde yatıyor Hıh <gülüyor> ceha gayret Ne lan abi vurmuyor ben <gülüyor> ya ben mi kolsuz oldum anlamadım ki Sağdaki adam akaire Spreye bak be so Yanlış sprey efsaneydi ha Kaldı biri orada. Burada biri var ama ben sana söyleyeyim. Burada biri var. Burada. Nerede çözemedim çünkü buradaki o bir tanesi Ölmedi buradan yürüyordu. Eğer onu vurmadılarsa burada biri var. Bizim önümüze bir yerden çıkacak ama Nerede çıkacak tam bilmiyorum ama Ben şöyle gideceğim. Şöyle gideyim ki Belki onu arkalarız. Oo, drop güzel yere düştü. İşte bu adam o adam olabilir O beni görmesin. Ben şöyle oynayacağım. Zaten ikimiz kaldık. Aşağıdan mı oynasam ben buna? Şöyle alan gibi aşağıdan aşağıdan. Çünkü bu da bana buradan oynayacak bence. duydum. Sağa da şurada. Hah. Arkasından oynayacağım ya. O zaman şöyle yapalım. gördüm bu da ne var kit var <Gülüyor> Buradayım burada gel <gülüyor> hay Allahım son adamı uçan, uçan Pico. <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Güzel oyundu arkadaşlar. Ama ilk başta çok şey yaşadık, problem yaşadık şu silahla. Niye böyle oldu bilmiyorum. Anlamadım. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.